Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar eylül 2019 astrolojik gündemi siz sevgili başak burçları için ne gibi etkiler getiriyor bunlardan bahsetmek istiyorum bu videoda sizlere. Evet e, temmuz ayı oldukça yoğun bir e, ve zorlu bir ay olarak geçti. Ağustos ayı biraz daha sakin geçti sevgili başaklar ve e, artık eylül ayından itibaren sizin parladığınız ön planda olduğunuz ve gökyüzünün sizi desteklediği bir aya gelmiş bulunmaktayız. Özellikle güneşi başak burcunda olanların da doğrudan etkileneceği ama daha çok yükseleni başak burcu olanların fazlasıyla hayatında değişimler yaşayacağı, köklü yenilikler yaşayacağı bir ay olacak Eylül ayı. Oldukça iyicil etkilerin yanı sıra zaman zaman tabi zorlayıcı etkileri de söz konusu. Şimdi 1 Eylül itibariyle hemen ayın başlangıcında Merkür Uranüs ve Venüs ile Satürn arasında iyicil etkilerle açıyoruz ayı. Bu sizin burcunuzda. Gerçekleşecek bir etkileşim. Zira Merkür e, Başak Burcu'nda, Venüs de Başak Burcu'nda başlatacağız Eylül ayını. Dolayısıyla özellikle yeni eğitim fırsatları yakalayabileceğiniz gibi aynı zamanda uzaklardan gelen haberler, e, eğitim olanakları, Seyahat olanakları yakalayabilirsiniz. Bunlar ani şekilde gelişebilir. E, sürprizli şekilde gelişebilir. Oldukça güzel ve icil etkilerle Eylül ayını başlatıyor olacağız. 2 Eylül günü Güneş Mars e, burcunuzun 9 derecesinde kavuşacak. Ve dolayısıyla kendinizi her zamankinden daha sert bir şekilde, daha net bir şekilde ifade edeceksiniz. Ve oldukça cesur hissedeceksiniz kendinizi. Zira Mars burada her ne kadar Başak burcunda çok fazla e, etkisini göstermese de sizi oldukça özgüvenli. Net ve e, direkt e, bir insan haline getirecektir. Yine 2 Eylül akşamında Venüs ve Jüpiter arasında sert bir etkileşim var. Bu yine doğrudan oradan sizi etkiliyor Venüs çünkü burcunuzda e, konumlanmış durumda. Dolayısıyla özellikle ailevi konularda ailenizle ailenizin içerisinde beraber kalmış olduğunuz insanlar, ebeveynleriniz, eviniz, aileniz taşınma, tadilat gibi işlerinizde bir takım hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bu nedenle özellikle 2 Eylül gününde bu tarz girişimler başlatmayın ve çok fazla aile büyükleriyle ilgili diyaloglarda ciddi davranmayın sevgili başaklar. Ve devam eden günlerde 3 Eylül gününde ise Merkürle Mars'ın burcunuzda kavuştuğunu görüyoruz burcunuzun 10 derecesinde. Burada yine e, Merkür ve Mars'ın kavuşumundan dolayı, İş başvuruları, yeni girişimler, ani başlayan diyaloglar, kendinizi net ve doğrudan bir şekilde ifade etmeniz gibi etkiler devam ediyor olacak sevgili başaklar. Dolayısıyla uzun süredir içinize attığınız, çok fazla kendinizi ifade edemediğiniz veya çekinik kalmış olduğunuz konularda bu ayın ilk 3 gününü değerlendirebilirsiniz. Çünkü oldukça atak, oldukça girişimci ve her zamankinden fazla cesareti üzerinizde toplamış hissedeceksiniz kendinizi. Devam eden günlerde... 5 Eylül 7 Eylül günlerinde oldukça iyicil etkiler devam ediyor. Ee, dediğim gibi kalıcı başlangıçlar, yeni iş girişimleri, hayatınızda dönüştürmek ve değiştirmek istediğiniz konular her neyse bunlarla ilintili e, oldukça iyicil etkiler alacaksınız. Özellikle venüs ile Pluto arasındaki 7 Eylül'de gerçekleşen iyicil açıyla beraber her zamankinden daha özgüvenli hissedeceğiniz belki de imajınızla ilgili yapacağınız değişikliklerle beraber dönüşüme gidebileceğiniz e, bir süreç deneyim. Örnek veriyorum hiç denemediğiniz bir stil deneyebilirsiniz saç kesimi saç rengi veya bir imaj değişikliğine gidebilirsiniz. Bunun yanı sıra karakterinizle alakalı değiştirmek istediğiniz yönlerle alakalı ciddi bir dönüşüm evresine girebilirsiniz. Yani sizi iyicil anlamda dönüştürecek ve değiştirecek yeniliklere karşı oldukça destekleniyor olacaksınız sevgili başaklar. Yine 7 Eylül günü gerçekleşen Merkür ile Neptün arasındaki karşıtlık biraz sizi ikili ilişkiler anlamında zorlayabilir. Özellikle ortağı olan veya evli olan bir boşak burcuysanız ikili ilişkiler anlamında zaman zaman hayal kırıklıklarına sebebiyet verecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle özellikle 7 Eylül günü saat 10 ve 1 arasında... İkili ilişkilerde çok fazla iletişim kurmamaya, çok fazla kendinizi ifade etmeye çalışmamaya gayret gösterin. Çünkü anlaşamayabilirsiniz veya aldanma enerjileri de hakim olabilir. Bu durumda bunlarla alakalı hemen e, yani deriyi görmeden paçaları sıvamayın sevgili başaklar. Çünkü sizin algıladığınız gibi olamayabilir durumlar veya karşınızdaki insana kendinizi tam olarak lens edemeyebilirsiniz. Bu açılardan biraz zorlanacağınız, biraz ikili ilişkilerde iletişim kurmakta e, çok fazla desteklenmeyeceğiniz bir gökyüzü etkileşimidir. Merkür ile Neptün arasındaki bu etkileşim özellikle de dediğim gibi algıları dağıtır Neptün. Yanlış anlaşmalara sebebiyet verebilir. Fazla melankoliye, fazla beklentiye ve fazla idealizme kaçabilirsiniz. Bu etki yumuşatmak adına iyicil etkilerin yanı sıra böyle bir etki olduğunu da özellikle belirtmek istedim. Bunun yanı sıra 10, 11, 12 Eylül günlerinde de ekstra önem vermenizi istiyorum. Çünkü Güneş Neptün ve Mars ile Jüpiter arasında sert etkileşimler söz konusu. Bunlar yine de oradan sizin burcunuzu etkileyecek. Çünkü hemen hemen bütün gezegenler Güneş ile beraber burcunuzda konumlanmış durumda Eylül ayının ilk yarısında. Burada da yine ikili ilişkilerde ve ailevi konularda yanlış anlaşılmalar, aldanma enerjileri ortaya çıkabilir. Özellikle 12 Eylül gününde ev alım satım, kiralama, ev tadilatı yaptırma gibi plan planlarınız ve projeleriniz varsa lütfen bunu erteleyin ee, Eylül ayının ikinci yarısını erteleyebilirsiniz ama 12 Eylül günü başlamamanızı özellikle tavsiye ediyorum Sevgili Başaklar 13 Eylül günü ise e, oldukça iyicil etkiler. Yine hayattan keyif alacağınız, bol bol sosyalleşeceğiniz çocuklarınızla ilgili olumlu gündemlerin celeyen edebileceği e, güzel bir etkileşim var güneşle pürütü arasında. Bu aynı zamanda dönüştürücü bir etki olduğu için hayata bakış açınız, hayattan keyif aldığınız çocuksu yönünüzün dönüşmesi. Bunun yanı sıra çocuklarınızın hayatındaki Dönüştürücü etkiler ve aynı zamanda Belki de bir hamilelik Belki de bir bebek haberi alabileceğiniz Güzel e, açılar söz konusu Sevgili başaklar 14 Eylül gününe geldiğimizde ise Bir dolunay bizi karşılayacak Balık burcunda balık burcunun 20 derecesinde Meydana gelecek bu dolunay Bu dolunay sizi tam karşıdan vuracak Sevgili başaklar güneş burcunuzda Ayı tam karşınızda 7. evinizde Balık burcunda dolayısıyla Balık burcundan sonra doğrudan etkilenecek borçlardan birisiniz özellikle yüksel dereceniz 20 derece civarında ise veya e, başak burcunun e, İlk 20 gününde doğduysanız yani 10 ila 20 gün arasında doğduysanız siz doğrudan etkileneceksiniz bu dolunaylardan sevgili başaklar. Biliyorsunuz dolunaylar zaten her zaman e, gergin enerjilerdir. Zira ay ve güneş karşıt açı oluştururlar ve dolunay bu şekilde meydana gelir. E, ay e, astrolojide duygularımızı ve iç dünyamızı. Güneş ise e, dış dünyaya sergilediğimiz e, tarafımız ve aynı zamanda hedef ve ideallerimizdir. E, ay. E, hayallerimizdir güneş gerçeklerdir dolayısıyla bunlar arasında her zaman çelişkiler yaşanması muhtemeldir sizin de bir, bir 7. ev aksında meydana geleceği için bu dolunay özellikle ikili ilişkiler anlamında evlilik olsun ortaklık olsun her türlü ikili ilişkiler bu açıdan doğrudan etkilenecektir. Dolayısıyla uzun süredir artık size hizmet etmediğiniz, düşündüğünüz ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler son bulabilir. Veya hiç aklınızda yokken ortaklığa, evliliğe karar verebilirsiniz. Veya evli bir başak burcuysanız ilişkinize yeni bir yön verebilirsiniz. İlişkinizde yeni bir dönem başlatabilirsiniz. Bu dolunay sizi daha çok ikili ilişkiler anlamında ve karşınızdaki insanın tavrına göre şekillendireceğiniz bir dolunay olacağı için aslında belki de karşınızdan gelen tepkilere yönelisiniz lik farklı bir perspektif geliştirebilirsiniz kendi üzerinizde sevgili başaklar. Aynı gün içerisinde meydana gelecek olan Mars'la Neptün karşıtlığı yine ikili ilişkiler anlamında size oldukça yoracak ve bazı hayal kırıklıkları yaşamanıza sebebiyet verebilecek. Ama Neptün tam karşınızda olduğu için zaten bir süredir sizler ikili ilişkiler anlamında fazla idealist fazla beklenti içerisinde olan ve fazla hayalperest tutumlar sergiliyor olabilirsiniz. Mars'la Neptün karşıtlığı ile beraber artık sizin gözünüze batmaya başlayan ve sizi rahatsız eden şeyleri daha sert bir üslupla Karşınızdaki insana lanse etmeye çalışırken ilişkilerde bazı sorunlara sebebiyet verebilirsiniz. Bu hususa dikkat etmekte fayda var. Devam ediyoruz yine aynı gün içerisinde 14 Eylül günü oldukça önemli bir gün. Çünkü birçok gezegenin etkileşim halinde olduğu ve aynı zamanda bir dolunay deneyimlediğimiz bir gün. E, Merkür'ün terazi burcuna ve Venüs'ün terazi burcuna geçişini görüyoruz. E, 14 Eylül günü Merkür ve Venüs de e, terazi burcunun ilk derecelerinde kavuşacak arkadaşlar. Şimdi Terazi Burcu sizin ikinci elinizi temsil ediyor. Merkür ve Venüs e, Terazi Burcu'na geçmesiyle beraber artık biraz kendi imajınız, karakteriniz, dış dünyaya sergilemiş olduğunuz imajdan ziyade artık maddi konular, kaynaklarınız, e, içsel ve dışsal motivasyonlarınız ön plana çıkacak diyebilirim. Her ne kadar güneş başak burcunun son derecelerinde seyrine devam ediyor olsa da artık daha çok ilgi alanınız Eylül ayının ortalarından itibaren maddi konulara kayacak sevgili başaklar. Merkür ve Venüs de aslında iyicil gezegenlerdir ve bir arada size şanslar fırsatlar getirebilir. Özellikle 14 Eylül civarında ilkili ilişkilerle ilgili yaşamış olduğunuz sorunların yanı sıra maddi konularda fırsatlar ve şanslar yakalayabilirsiniz. Yeni iş başvuruları, iş teklifleri, ek gelir imkanları bunun yanı sıra her zamankinden daha özgüvenli hissetme durumlarınız ortaya çıkabilir eğer çalışmayan bir Başak Burcuysanız Çünkü ikinci ev sadece maddi kaynakları değil aynı zamanda içsel bütün motivasyon kaynaklarımızı temsil eder. Dolayısıyla hem paranızı kazanabildiğiniz hem kendinizi her zamankinden daha motive hissettiğiniz bir gün deneyimleyebilirsiniz. Tabi bu 14 Eylül'de başlayacak ancak hemen bitecek değil. Merkür ve Venüs'ün terazi Burcu seyri boyunca devam edecektir bu etkileşim. Dolayısıyla Eylül ayının sonuna kadar bu etkileşim devam ediyor olacak. Ve devam ediyoruz. Bu ayın bir diğer önemli gündemi ise 18 Eylül'de meydana gelen Satürn Retrosu'nun tamamlanması. Biliyorsunuz ee, bahar aylarından beri Satürn Retro'daydı. Dolayısıyla karmanın gezegeni olan Satürn aynı zamanda karma etkisini artırarak Retro zamanında bizi fazlasıyla yordu. Birçok gezegen aslında Retro konumdaydı ve yavaş yavaş artık gezegenler seyrini bulmaya başladı. Satürn'ün düz seyrine başlamasıyla beraber Satürn'ün temsil etmiş olduğu ev ve alanlarda artık kalıcı bir takım yatırımlar yapabileceğiz. Çünkü retro sürecinde bizler biraz sınandık. Gerçekten e, istiyor muyuz yapma, yaptığımız şeyleri? Gerçekten yeterince emek veriyor muyuz? Çaba sarf ediyor muyuz? Bu alanlarda oldukça sınandık. Artık satürnün düz seyrine başlamasıyla beraber e, özellikle 5. ev konularında bazı kalıcı başlangıçlara imza atabileceksiniz. Çocuklarınızın hayatıyla ilgili gündemler olabilir. Çocuk sahibi olma ile ilgili belki bir karar sürecindeydiniz veya bir tedavi sürecindeydiniz. Bunun sonuçlanması ve neticelenmesi söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra kendi işinizi kurmaya karar vermiştiniz. Belki bununla ilgili artık daha net fikirler sergileyebileceğiniz bir süreç başlayacak. Yani 5. ev konuları çocuklu tarafınız, yaratıcı yönünüzle alakalı Nisan ayından beri sınandığınız alanlarda artık karar verme evresine geçtiniz Tabii bu ay boyunca etkili değil satürn kova transitine kadar etkili olan bir süreç artık düz seyirinde başlamasıyla beraber Satürn'ün bizler biraz daha rahatlıyor olacağız sevgili başaklar devam ettiğimiz günlerde 19 Eylül günü Mars ile Pluto arasında güzel bir etkileşim var Bunlar dönüştürücü etkileşimler ve dönüştürücü adımlar atmak adına sizi motive eden enerjiler. Oldukça iyice enerjiler. Sizler biraz e, başak burçları biraz geri planda mutfak kısmında çalışmayı seversiniz. Oldukça çalışkan burçlardansınızdır. Ancak çok fazla ön planda olmayı, çok fazla reklam yapmayı sevmezsiniz. Bu etkileşim artık sizin daha ön planda olduğunuz, kendinizi daha iyi ifade ettiğiniz etkileşimlere gebe olmakta. Dolayısıyla Mars Püt arasındaki bu etkileşim özellikle 19-20 Eylül günlerinde değerlendirmenizde fayda var. 21-22 Eylül günlerinde ise Jüpiter, Neptün ve Merkür, Satürn arasında biraz sert etkileşimler meydana geleceği için Bugünlerde özellikle ailevi konularda biraz daha temkinli olmakta fayda var. Karşımızdaki insana kendimizi çok doğru bir şekilde ifade edemeyebiliriz. Çünkü gökyüzü bizleri biraz sınıyor olacak sevgili başaklar. 23 Eylül gününe geldiğimizde ise güneşin başak burcu transitini tamamlayıp artık terazi burcu eline başladığını görüyoruz. 23 Eylül gününe kadar artık ön planda olduğunuz imajınızla ilgili değişiklikler yaptığınız süreç sona ermiş olacak ve ilgi odağınız daha çok parasal konulara Kayacak sevgili başaklar Eylül ayının son haftasında artık biraz daha Maddi kaynaklarınızı çoğaltmaya yönelik Gündemleriniz olacak Belki ek işler belki ek fırsatlar iş görüşmeleri açısından Oldukça iyicil etkiler Sizleri bekliyor olacak 28 Eylül gününe geldiğimizde ise Bir yeni ay bizi karşılıyor Terazi burcuna meydana geliyor bu yeni ay Terazi burcunun 5 derecesinde yani sizin ikinci elinizde meydana gelecek bu yeni ay bu yeni ay ile beraber de güneşin terazi burcu seyri ile beraber artık parasal konularda yeni bir başlangıç kaynaklarınızı yönetme konusunda yeni kararlar alma evresine geçeceksiniz ve özellikle yeni bir işe başlamak için veya ek bir gelir kaynağı kapısı elde etmek adına bu yeni ayı değerlendirebilirsiniz ayı kapatırken yine iyicil etkilerle olumlu etkilerle kapatıyoruz özellikle venüs ve jüpiter arasında meydana gelen 29 Eylül'de meydana gelen iyicil etkilerde parasal konularda belki dediğim gibi birden fazla bazı eş yakalayabileceğiniz, imkanı yakalayabileceğiniz oldukça fırsatlı e, gündemler ortaya çıkabilir. Özellikle bu konular ev alım, satım, gayrimenkul konularında yatırım konularında olabilir veya ailenizden birinin desteğiyle meydana gelebilir. Oldukça şanslı, fırsatlı e, bir süreç sizi bekliyor sevgili başaklar. Eylül ayının ilk yarısı daha çok kendinize yatırım yaptınız. İkinci yarısı ise cebinizi doldurmaya baktığınız bir süreç deneyimleyeceksiniz. Umarım güzel bir ay geçirirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız ve bildirimleri açarsanız, videoyu beğendiyseniz, beğene tıklarsanız çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyen arkadaşlar için evrenselkadimbilgi.com adresine e posta gönderebilirler. Her birinize güzel bir Eylül ayı diliyorum. Hoşçakalın.